Herkese merhaba, ismim Sercan Güzey. Bugün sizlere KeyShot 11 içerisinde Cloud Library'den bahsedeceğim. Şimdi Cloud Library KeyShot yapısında özel bir e, ayrı bir başlık. Burada Cloud Library'e tıkladığımız anda e, sol alt menüden burada ayrı bir panel açılacaktır. Bakın burada gerekli bilgiyi karşımıza getiriyor ve gerekli change log bilgisi de karşımıza geldi. Bakın buradan dediğimiz gibi bir aslında... Online bulut kütüphanesinden e, arama yapabiliyoruz. Mesela Chrome diyelim. Burada bir arama yapalım. Arama yaptığımız andan itibaren bakın burada 14 farklı malzeme olduğunu görebiliyoruz. 3 farklı ortam olduğunu görebiliyoruz. Veya işte burada backplate'lerimiz var. Onlarda backplate'leri e, 9 adet olduğunu görebiliyoruz. Bir de texture yani desenlerinizin bir adet karşımıza geldiğini görebiliyoruz. Buradaki güzel taraflardan biri de şu. Bakın buradan istediğiniz malzeme içeri sürükleyebilirsiniz. Bakın şuradan. İçerisi sürükledim, yüklemeyi yapıyor, yükleme yaptıktan sonrasında ha burada tabii ki eğer ki deseni yüklemiyorsa burada size bir gerekli bilgiyi bir veriyor çünkü siz bunu aslında dışarıdan almış oluyorsunuz. O yüzden sizlere genel bir bilgi vermiş oluyor. Bu malzemenin buraya tanımlanmasında herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bakın malzeme burada karşımıza geldi, hemen burada görebiliyoruz. Hem de modelimiz de karşımıza geliyor. Buradaki güzel taraflardan biri de şu bakın. Hani Cloud library ee, aç-kapa işlemi buradan yapabiliyoruz. Bunu istediğimiz gibi şöyle ayrı bir alana da taşıyabiliyoruz. Veya burada işte materyası da üst tarafa veya alt tarafa da istediğimiz gibi sürükleyip bırakabiliyoruz. Tabii ki biz burada yine ana panel içerisinden burada dönüşümlü olarak kullanacağız. Mesela şuradaki kırmızı rengi değiştirmek istiyorum. Mesela yeşil, ee, yeşiliği pardon sarı. Yellow diye burada aratıyorum bakın. Aramayı yaptıktan sonra tabii ki burada bekliyoruz. Bekledikten sonrasında burada istediğimiz rengi getirebiliyoruz. Şöyle bakarsanız bakın sarıyı buraya atacağımı söylüyorum. Hemen yüklemeyi yapıyor. Yükleme yaptıktan sonrasında rengi de üzerine tanımlamasını yaptı. Bakın buradan sonrasında eğer malzemenin üzerine iki kez sol yaparsak zaten bu bilgi karşımıza geliyor. Hatta burada bakın Cloud Library'yi bir kapatan Buradaki pencereleri birazcık e, genişleteceğim. Bir kısmını daraltacağım. Burada e, malzeme bilgisi direkt karşıma geliyor bakın. Zaten burada Exalta Paint olarak karşınıza geliyor. Bakın şuradaki griye iki kez sol klik yapayım. Burada Anisotrophic e, türünde bir renk olduğunu görebiliyoruz. Buradan tabii ki istediğinizi seçebilirsiniz. Veya buradaki ismi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Günün sonunda tabii ki kayıt butonuna tıklayarak burada istediğiniz de bunu kaydedebilirsiniz Modelinizi... Burada seçerek ve aynı şekilde scalenizi burada belirleyerek bu şekilde bizler e, kendi kütüphanemize Cloud'dan aldığımız bilgiyi kaydedebiliyoruz. Şu an için tabii ki kaydetmeyeceğim. Benim yine tabii ki dışarıdan getirdiğim için bu renklerle alakalı gerekli bilgilerle karşıma geliyor. Bakın Cloud Library'de şöyle güzel taraflar da var. Burada bakarsanız şimdi ben yellow dedim tabii burada. Yellow direkt karşıma çıktı. Şurada bakarsanız Date All Time. Burada bütün zamanların e, yapısını getiriyor. Verify edilmiş mi? Evet. E, burada bunu seçebiliyorsunuz. Veya my likes veya my don'ts. Burada filtremeleri bu şekilde yapabilmeniz mümkün. Bakın hani filtreme usulü ilerleyebilirsiniz. Bakın burada da aynı şekilde order by date'ten tutun size kadar. Buradan seçim yapabilirsiniz. Veya bunları grid view veya işte burada listelime mantığıyla gösterebilmeniz mümkün. Bakın burada da list view şeklinde getirebilirsiniz. Bakın ne kar işte indirilmiş ne kar ee, beğenilmiş bunların hepsini görebilmeniz mümkün. Burada hatta şunu yapabiliyorsunuz mesela burada farklı bir renge gidelim. İçine girdiğimizde bakın gerekli de bütün bilgiler doğrudan karşınıza geliyor. Beğenebilirsiniz veya burada indirmeyi yapıp sonrasında içeri sürükleyip de bırakabilirsiniz. Burada compatible with bakın key shot. 9 ve üzeri şeklinde karşımıza geliyor. O yüzden hani burada ee, hangi versiyonu ait kullanmak istiyorsanız bunları da aynı şekilde filtreleyebilmeniz mümkün olabiliyor. Bu şekilde bizler <gülüyor> ee, kendi kullandığımız keyshot uyumlu bir yapıda çalışmayı sağlayabiliyoruz. Cloud Label'i de bakın bu şekilde kapayabiliyoruz. İsterseniz bakın tabi ee, burada up Upload to Cloud Library karşımıza geliyor. Mutlaka kendi oluşturduğunuz bir rengi tabii ki e, Cloud Library'e eklemeniz doğru olur. Çünkü sonuçta başkasının oluşturduğu bir veriyi oraya eklemeniz e, çok da mantıklı olmayacaktır. Bu şekilde sizler bakın e, Downloads içerisinden istediğiniz gibi bu e, Bulut'tan eklediğiniz malzemeyi de yönetebilmeniz mümkün olabiliyor. Bu şekilde bizler Cloud Library'de de burada işlemiş bulunduk. Farklı videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.